Neden böyle? Bunlar benim başıma neden gelip duruyor? Yani sıkıntılar, imtihanlar, hatta zulümler. Bu dünya niye böyle? Yıllar oldu ve aslında biz pek de alışamadık dünyaya. Kabullenemiyoruz. Bazı şeyleri kabullenmek istemiyoruz ister kabul edelim etmeyelim ama burası bunun yeri. Kütüphaneye girdiğin zaman burası niye sessiz demez? Hastaneye gittiğin zaman neden buralarda iğneler var diye sormaz. Halı sahama açında bu insanlar niye yoruluyor, terliyor demez kimse. İşte bu dünya sahasına indiğin zaman bunca imtihan ve sancı niye oluyor denmez, denmemeli. Çünkü dedik ya burası tam da bunun yeri. Burası yarı yolda bırakılmaların, satılmaların önünü açmanın yeri. Çünkü Kömüre şiddetli ateşi vurmadan elmas ortaya çıkmaz. Sancılar olmadan Ebu Cehiller bir tarafa, Ebu Bekirler bir tarafa ayrılmaz. Burası kalite kontrolün yeri olacağından. Elbette ki sınanacağız. Belki de en istemediğimiz yerden. Hem öte yandan Resulullah'ı Taif'te taşlayan dünya bu. Sana, bana gül atmayacak elbet ama bir gün bu sancıların geçtiği o gün, başarıyla geçtiğimiz o gün, şöyle cennete attığımız ilk adımda arkamıza bakıp elhamdülillah diyeceğiz. Selamünaleyküm.